Şu an NASA'da Goddard Uçuş Merkezi'nde Mars'tan alınan örneklerin analiziyle meşgulüz. Semle Mars'ın yaşanabilirliğini ölçmeyi amaçlıyoruz. Kulağa biraz karışık geliyor olabilir ama böyle söylerken kastımız, Mars'ta yaşam var mı ya da hiç oldu mu sorularına cevap verebilmek. Burada bulunan her şey bir araya getiriliyor. Goddard'da harika bir ekibimiz var. Mars Bilim Laboratuvarındaki temel amaçlarımızdan biri, Organik bileşenler bulmak, karbon ve hidrojen içeren bileşikler. Neden derseniz, çünkü Dünya'daki organik bileşenler hayat tarafından, mikroplar tarafından üretiliyor. Eğer aldığımız örneklerden, bulduğumuz taşlardan böyle bileşenleri bulursak inanılmaz olacak. Mars'taki kimyasal ortam organik bileşenleri yok etmiyor demek olacak. Bu da Mars'taki gelecek çalışmalar için büyük bir adım olacak. Böylece Mars'a gidip bu organik yapıların nerede oluştuğunu bulmaya çalışabilir ve daha detaylı aramalar yapabiliriz.